Fakat vatandaşın gözünde maalesef ki oy potansiyelimizi bilemediğimiz için, ki vatandaş da bilemiyor işin aslı, şu söylentiler oluşmaya başladı. Size oy veresek oyumuz zeba, e, heba olabilir. Söylentiler oluşmaya başladı. Tabi siyasette hakikaten Türkiye'de çok dinamik. Yani 9 Mart 2020 gününü hatırladığımda Ali Babacan gerçekten büyük bir rüzgar estirmişti. Ama Türkiye'nin bu dinamikleri maalesef ki bu sistemde üçüncü yolu mümkün kılmıyor. Ve şunu denedik, parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Çünkü bugün ben caddede ve meydanlarda şunu da söylüyorum. Şimdi Muharrem İnce ve Sinan Oğan, doğru mu? İkisi de adaylar. Söylentileri konuşmak istemiyorum, de, derdim o değil. O insanlara da kızmıyorum, demokratik haklarını kullanıyorlar. Ama başlarına gelenler çekilecek gibi değil. <gülüyor> Aynen öyle. Demokratik hakkınızı kullanıyorsunuz. E, belli başlı trolllerin saldırılarına uğruyorlar. Kendisi demokratik hakkını kullanan bir insana hiç kimse böyle ithamlar bence söylememesi gerekiyor ki Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın veya diğer Millet İttifakı bileşenleri liderleri olarak resmi hiçbir şekilde Muharrem İnceevses'in hanovanı kıracak bir cümle de duymamışsınızdır. Yani Muharrem İnceevses'in hanovan kanadından belki böyle cümleler duyulabilir. Onlar da nihayetinde belli bir aday e, etrafında birleşen insanları tatmin edebilecek cevapları vermekte zorundalar. Şimdi şunu söylüyorum vatandaşa, bugün biz Bireyli Sanayi sitesindeydik Uşak'ta. Sinan, Sinan Oğan'a ve Muharrem oy vermek istiyorsan gelip ilk önce bize oy vereceksin. Neden? Çünkü bu sistem üçüncü yolu mümkün kılmıyor. Sinan Oğan'ın ve Muharrem İnce'nin de aktif bir şekilde siyaset yapmasını istiyorsanız ilk önce parlamenter sisteme dönmemiz lazım. Doğru değil mi? Evet. Onların da önün açmamız lazım. Biz bu parlamenter sisteme girdiğimizde inanıyorum ki bizim de önümüz açılacak. Çünkü bu kadar heyecan ve bu kadar istekle vatandaşın gözünde görünen bir parti ben DEVA Partisi olarak bugün seçime girmiyoruz ama ülke yönettiğimizde ki bazı değerlerin, bazı liderlerin değeri Ülkenin başında olunca ortaya çıkıyor. Nasıl ki Ali Babacan AK Parti içindeyken, AK Parti'nin veliahtı gözüyle, Tayyip Erdoğan'ın veliahtı gözüyle görülüyorken, bugün ayrı bir parti kurduk, oylarımız belli bir seviyede kaldı. Ben bunları inkar edecek insan değilim. Onun için bazı liderlerin değeri işin başında ortaya çıkacaktır. Çıkıyor. Ben şuna inanıyorum, iktidarı tekrar ele aldığımızda, ki yüksek ihtimalle tabii Cumhurbaşkanı yardımcıları, ee, tüm, tüm sorunlardan beraber kendileri ilgilenecekler ülke yönetiminde ama tabii Ali Babacan dünyada saygın olan bir ekonomist olmasından dolayı Ekonomik veriler düzeldiğinde bu millet ilk önce şuna inanacaktır Ali Babacan gerçekten bu krizi de çözdü, bu krizi de halletti dediğimiz anda Oy, oranımız, oy oranlarımız müthiş bir ivmeye geçecektir Sadece biraz daha maalesef ki sabırlı olmamız gerekiyor Evet. itibak içinde sorular baya çok buradan gözüm çarpıyor <gülüyor> e, valla da e, izleyicilerimizden İzleyiciler de, de soruyor. gelen i̇yi. sorular çok var se çok sevindim iyi çok iyi e, olanaklar ölçüsünde izleyicilerimizin sorularını da e, size iletmeye çalışacağım e, bu, bu noktada e, siz e, seçmeninizi eksiksiz olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye ikna edebilecek misiniz? Çünkü e, ne olursa olsun hani e, Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı kazanarsanız kaynamam diyen, evet. gelenekten e, evet. geliyorsunuz. Evet. E, Çin'den çıktığınız parti Cumhuriyet Halk Partisinin nasıl gördüğü belli. Evet. E, şimdi sayın babacan böyle bu noktada olsa bile e, önceki partisinde CHP'ye bakışı belli, CHP'lere evet. bakışı belli. Eksiksiz götürebilir misiniz ya da eksiksiz yakın e, bu imkansız bunu Fatih Altaylı Sayın Genel Başkanımıza da aynı sizin gibi sordu. O da aynı benim gibi dedi ki... E, i̇zlememiştim. <gülüyor> aynı o da benim dedi ki biz bunu zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber milletvekilliği anlaşması yaparken Sayın Cumhuriyet Halk Partili yetkililere zaten iletmişiz. Yani biz oy oranımızın veya bize oy verecek insanların hepsini taşıyamayız demişiz. Onlar da bunları kabul etmişler. Pek tabii demişler. Kimseyi eksiksiz taşıyamazsınız. Ya da aynı soruyu şunun için sorayım. Mesela biz bugün CHP listelerinden değil de e, o ortak liste olarak giren 5 parti var ya, onlar Saadet Partisi listesinden girseydi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni eksiksiz Saadet Partisi logosuna basabilir miydi? Basamazdı. Yani Türkiye'de belli başlı dengeler var. Hani ne kadar kırılsa da bu anlayışlar hala belli kesimlerce devam ediyor. Buna saygı da duymak gerekiyor. Kimseye zorla elini tutup altı bastıracak halimiz yok. Fakat şunda ta ühtüm var ve eminim Kemal Kılıçdaroğlu desteğimiz noktasında hiçbir bir tane fremiz yok. Bunda eminim. Kılıçdaroğlu'na CHP'ye destekli sıkıntı var evet. ama olma hiçbir şekilde bunda kefilim. Yani. Onu da size söylemek isterim. Gelecek Partisi Uşak İl Başkanı Safiye Ay Yıldız ile birlikteyiz. Efendim öncelikle sizin hem Gelecek Partisi olarak hem de Millet İttifakı olarak Uşak'taki çalışmalarınız öğrenebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor çalışmalar? Biz Millet İttifakı olarak birlikte, tabii Gelecek Partisi olarak da çalışmalarımız var ama hep birlikte Millet İttifakı olarak... Birlikte devam ediyoruz. Akşamları köy çalışmaları, gündüzleri işte e, ziyaretleri, esnaf ziyaretleri yaparak e, bu şekilde devam ediyor çalışmalarımız. E, tabii burada e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarıyla birlikte çalışıyorsunuz. E, sizin gelecek partisi olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarına desteğiniz ne durumda? Partilileriniz, seçmenleriniz, Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyorlar? Desteğiniz tam mı yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Evet kesinlikle desteğimiz tam. Yani adaylarımızı da bizim partimize inanan insanları da bu yolda doğru şeyler yaptıklarına inandırıyor. Yani inanıyorlar zaten artık insanlar bir değişim bekliyor ve bunun için herkes... Artık Kemal Bey'i e, Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız olarak görüyor. E, milletvekilleri adaylarımızın da desteği çok büyük. Artık e, sahada 3 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3'ü çıkarmak için uğraşıyoruz. Sahadaki ilgi nasıl? Siz sürekli dolaşıyorsunuz onlarla. İlgi nasıl? Nasıl görüyorsunuz? Yani... Ee, gittiğimiz birçok yerde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Yani insanlar artık gerçekten bazı şeylerden bıkmış ve değişimi istiyorlar ve e, çok nadir belki böyle kötü tepkiler, kötü de demeyeyim ama hani çok kayla almayan insanlar da oluyor ama genelinde hani yüzde diyebilirim belki 95'inde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Herkes e, yani bizle sizinle birlikteyiz diyor.